Gol gibi duran tekrar da baktık ama e, pozisyonumuz var, e, kaleye daha çok gitmeye başladık, bu dakikaları biz oyunumuza bakalım, oyunumuza değerlendirmeye çalışalım. Evet, Erhan döndü geriye veli Veli uzaktan denedi, Veli ortakçı, Veli çok güzel bir gol attı, kaptan zor anlarda devreye girdi, dakika 35 ve Hacettepe spor takımı Veli'den oradan attı gol taksiyle kaç TL yazar bilmiyorum izleyenler ama Gerçekten muhteşem bir gol geldi. Zor anlarda geldi. Hacettepe spor takımı üst üste zaten pozisyonlar buldu. Ve dakika 35, beş. Bormen 1-0 önde. Kaleye gönderemiyoruz dedik. Veli ne yaptı öyle? Gerçekten inanılmaz bir gol. Tam vururken yani biraz zor bir topu deniyor. Hissi vardı üstünde ama çok iyi bir şut, çok iyi bir gol, çok iyi bir yere gitti. Ayağına sağlık Veli. Gerçekten kaleye top göndermekte zorlanıyorduk. Çok ekstra bir gol oldu bizim için. Kıymetinde biliriz.